Evet arkadaşlar ishal için ne yapabiliriz? Limon Türk kahvesi. Yarım limon, bir çay kaşığı Türk kahvesi, bir kahve fincanı içerisine bir çay kaşığı dolu dolu Türk kahvesini koyun. Üstüne yarım limonu sıkın ve bir kaşık yardım ile karıştırın. Bu karışımı bir hamlede yutun. Karanfil kökü. Bir bardak su, 4-5 gram karanfil kökü. Bir bardak suyu cezvede kaynatın. Kaynarken içerisine 4-5 gram karanfil kökünü ekleyin ve bir müddet daha kaynasın. Kaynama işleminden sonra karışımı biraz soğutun ve için. Papatya çayı. Papatya içsel derece özellikler içerir. 1 çay kaşığı papatya çiçeği bir bardak suyu ilave edilerek çayını hazırlayabilirsiniz. Portakal kabuğu çayı. 1 ya da 2 adet portakal kabuğu kaynar suya eklenir. Kapağı kapatılır ve demlemesi beklenir. Ardından soğumaya bırakılır. İshal anında kesen, kesen en hızlı kür. Evet arkadaşlar bunu da evinizde yapabilirsiniz. Evinizde hamur mayası varsa ishalden kısa süre içinde kurtulabilirsiniz. Hamur mayalarını ufak ufak parçalara bölerek bir bardağın içerisine koyun. İçerisine sıcak su ilave edin ve biraz beklettikten sonra için. Tadı biraz kötü olabilir fakat ishali anında kesecektir. Karanfil evinizde Karanfil bulunuyorsa evinizde arkadaşlar yemeklerden 1 saat evvel kuru karanfili direkt yutun. 3-4 gün uygulayacağınız bu yöntem ishalı keser. Direkt yutmak yerine karanfileri iki parçaya böldükten sonra su bardağının içine atın ve yemeklerden önce için bu bitkisel kürde ishalı geçirecektir. Karbonatlı su. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı yemeklik karbonat, 3 çorba kaşığı şeker ve 1 litre su ile karışım hazırlayarak ishalı kısa süre içinde Geçirebilirsiniz. Bu tarifle hem ishalı hızlı bir şekilde durdurmuş olursunuz hem de kaybettiğiniz sıvı miktarını şekeri ve tuzu vücudunuza kazandırmayı sağlamış olursunuz. Çünkü şeker ve tuz vücuttan gidiyor ishali arkadaşlar. Haşlanmış patates. Patatesin haşlanmış olarak tüketilmesi içerisindeki nişasta miktarından dolayı ishalı kesmeye yardımcı olur. Ishal olduğunuz zaman patatesi haşlayıp ve tuzlayarak tüketmek ishalı kısa sürede kesecektir. Bal. Bala bir tatlı kaşığı zencefil ekleyip yemekte ishal anında kesecek olan yöntemlerden biridir. Bal ve zencefil bir araya geldiğinde hem bağışıklık sistemini güçlendirecek hem de ishal olduğunuzda kısa süre içerisinde ayağa kalkmanızı sağlayacaktır. İshalde başka neler yapılabilir? Yağsız yapılan çorbaların içinden patates veya pirinç çorbaları tercih edilebilir. Simit üzerindeki susamlar bağırsakların dengesini kurmak için oldukça etkilidir. Yoğurt içinde bulunan yararlı bakteriler ve probiyotikler sayesinde bağırsak florası düzenlenir. Ev yoğurdu laktozsuz yoğurt ya da özel üretilmiş yoğurtlardan biri seçilmelidir. Bakteri veya virüslere bağlı olan iserlerde ise kızarmış ekmekle veya yağsız suçsuz krakerle tüketilmesi önerilir. Keçi boynuzu veya keçi boynuzu tozu su ile tüketilmelidir. Iser olmuş bebeklerin mamasında da kullanılabilir. Mahunya kabuğu piyasada kapsır halinde satılmaktadır. Kolera veya daha başka hastalıkların neden olduğu ishalleri kesen çok önemli bir şifa kaynağıdır. Bulunabilirse çayı demlenip içilebilir. Kasık otunun bağırsağı düzenleyici özelliği vardır. Bir çay kaşığı kasık otunu bir bardak suda 10 dakika demleyip gün içinde 2-3 kere tüketmelisiniz. Greyfoot tohumları ise parazit ve bakterilerin neden olduğu ishallerde kullanılır. Bir çay kaşığı greyfoot tohumu sabah akşam bir merdak su ile yutulmalıdır. Portakal kabuklarını küçük parçaları haline getirerek kaynayan bir bardak suyun içine atın. Genelde bir çorba kaşığı yeterli olur. Portakal kabuğu çayına ağız tadınıza göre bir miktar limon ve bal eklenebilir. Zencefil veya zencefil çayı ishali durduran etkili yöntemlerden biridir. Baş parmağınız kadar zencefil yoğurdun içine rendeleyerek ya da yarım kaynayan suda 7-8 dakika demleyerek tüketebilirsiniz. Bir, makta, bir miktar bal ya da limon çayı tatlandırabilirsiniz. Havuç suyuna az miktarda limon suyu eklenerek içilebilir. Ölçü olarak ise bir su bardağını geçmemelidir. Ayrıca havucu haşlayarak püre halini getirdikten sonra da tüketebilirsiniz. Bodur otu kaynatılıp bir miktar bal ile birlikte içilmelidir. Genelde bir bardak kaynayan suya bir tatlı kaşığı yeterli gelir. Bebeklerdeki ishaller için de kullanılabilir. Karnıyarık otu bağırsaklardaki suyu emdiğinden özellikle hisale tedavisinde, isalin tedavisinde kullanılması tavsiye edilir. 1 tatlı kaşığı kaynarık otu 1 bardak su ile yutulmalıdır. 9-10 tane kuru karanfil kırılıp bir bardak suyla aç karnına yutulur. Sabah akşam ishal geçene kadar devam edilmelidir. Mısır unu tavada kavrularak esmer hale getirilir. 2 kaşık kadar mısır unu biraz suyla tüketilir. 2 su bardağı su kaynatılıp içine 3 çay bardağı 3 çay kaşığı karabiber tozu eklenir. Gün içinde tüketilebilir. Yaban mersini yemek veya çayı içmekte iselin düşmanıdır. Bu çay yemeklerden önce içilmelidir. İçine bir miktar taze nane eklenmesi etkisini artıracaktır arkadaşlar. Papatya çayı böğürtlen ahludu suyu ishal duran fakat bilinmeyen faydalı yöntemlerdendir. 2 bardak ahludu suyun içine bir çay kaşığı yeni par ekleyip gün içinde azar azar tüketin. İşlenmemiş kepek hijyenik koşullara uyularak temizlenmiş ise vücuttaki suyun atılmaması için çok önemli bir besindir. Çünkü bir kepek tanesi kendisinden 8 kat fazla su tutar. Bir çorba kaşığı kepek gün içinde su ile tüketilebilir. Sarı leblebi isale iyi gelmektedir. Balın sayısız faydasına ek olarak isel durumunda özelliği de eklenmelidir. Bunun için yarım litre suya 4 çorba kaşığı bal katarak 24 saat içine yayarak tüketin. Maden suyu. Vücutta kaybedilen minerallerin yerine koymak için doğal bir kaynaktır. Mineralleri yerine koymak için doğal bir kaynaktır. Evet arkadaşlar maden suyu ben de sürekli tüketiyorum. Civen parçamı çayı. Bağırsakta ve midede olan gazları alır. İhser olan kişiyi rahatlatır. Arpa çayı özellikle bakteriyel enfeksiyonlara bağlı iserlere iyi gelir. Bir bardak suya bir çorba kaşığı arpa katılıp 10 dakika kaynatılır. Yemeklerden önce içilmelidir. İhser kesilince bırakılır. Yoğurt. İshar için en etkili doğal ilaçlardan birisidir. Zararlı bakterilerden korunmaya yardımcı olur. Vücut içerisinde bulunan zararlı bakterilerin ölmesini sağlar. Havuç Biraz havuç suda kaynatılır. Ardından havuç açlama püre haline getirilir. Günde yarım fincan kadar içilebilir. Bağırsak sorunlarını hafiflemesinde son derece etkilidir. Siyah çay İshar belirtilini hafifletmek için düzenli olarak siyah çay tüketebilirsiniz. Elma sirkesi bir bardak ılık su içerisine bir tatlı kaşığı elma sirkesi eklenir ve iyice karıştırılır. Şeker eklemeden tüketilmelidir. Pirinç unu. İsaret tedavisinde son derece etkili, iki çay kaşığı un suyu ile karıştırılarak içilebilir. Krema tozu. Bir çorba kaşığı krema tozu bir bardak suya eklenir, iyice karıştırılır. Gün içerisinde üç bardak kadar tüketilebilir. Mısır unu. İsaret için etkili çözünmeler arasındadır mısır unu. Karabiber. İhsal tedavisi için 2 su bardağı su kaynatılır. İçerisine 3 çay kaşığı karabiber tozu eklenir ve içilir. Sıvı tüketin arkadaşlar. İhsal meydana geldiği andan itibaren bol bol sıvı tüketimine özen göstermeniz gerekir. Bu nedenle meyve suyu ve bol bol sıvı tüketmelisiniz. Ancak portakal suyu ve bolca C vitamini içeren sıvılardan biraz olsun uzak durmanız gerekir. Aksi halde ishal hastalığının süresi uzayacaktır. İshal meydana geldiğinde aynı zamanda alınan sıvılara da dikkat etmek gerekir. Sıvı alımında eğer dikkat edilirse ishal kısa bir süre içerisinde iyileşir. Ishal'a iyi gelecek bitki çayları ile de kısa süre içerisinde hastalığı kesebilirsiniz. Papatya çayı Papatya'nın ishal'a iyi geldiği bilinmektedir. Bakteri ile meydana gelen ishal'i kısa süre içerisinde papatya çayı ile geçirebilirsiniz. Papatya çayı ishal'e beraber oluşan karın kasılmalarını ve deformayı engellemeye yardımcı olur. İşte ishal olduğunuzda asla tüketmemeniz gereken yiyecekler şunlar arkadaşlar. Asitli içecekler. Ishal olduğunuz zaman asitli olan içeceklerden uzak durmanız gerekmektedir. Ishal olunduğunda kolanın içerisine bir adet aspirin atmanın ishali geçirdiği söylenir. Ancak ishal olduğunuzda asitli içecekler tüketmek yerine daha sağlıklı olan içeceklere yönelmenizi tavsiye ederiz. Kahve. Ishal olunduğunda çiğ kahve tüketilmesi önerilir. Ancak sıvı kahve tüketimi genellikle önerilmez. Kahvenin içerisinde yer alan kafein vücutta diüretik etki yaratarak ishal nedir nedeni dehidrasyonu kötüleştirir. Kuru, yemiş. kuru yemişler sindirilmesi zor olduğu için bağırsakların yorulmasına ve tahriş olmasına sebep verir. Bu nedenle kuru yemişlerden uzak durulmalıdır. İhsal nedir? Normal dışkılama. Midede sindirilmiş ve sıvı hale getirilmiş besinlerin kalın bağırsakta sıvının eminerek vücuda yararlı olan kısmını alınarak dışarı verilen tüm gire girenlerin pozası şeklindedir. İshal durumunda ise kalın bağırsakta çeşitli nedenlerden dolayı görevini yapamaz hale gelir. Sıvısı emülemeyen sindirilmiş besinler doğrudan dışarı atılır. Tıbben bir kişinin ishal sayılabilmesi için 24 saat içinde en az 3 kere sulu dışkı yapması gerekir. Bu durumda aşırı su kaybına girer. Özellikle bebek ve çocuklarda çok tehlikelidir. Hatta bebek ölümlerinin dünya gelinde ikinci sıkinci olarak ishalden kaynaklandığı 2. sırada arkadaşlar dünyada Yapılan araştırmalar sonucu belirlenmiştir. İshal olmanın çeşitli sebepleri vardır. Gıda zehirlenmeleri, çeşitli ilaçlarının yan etkileri, düşük bağışıklık sistemi, hijyen kurallarına uymama, bağırsakların işleyişini bozan parazit, virüs ve bakteriler, buna bağlı olarak gelişen bağırsak enfeksiyonları, mide ve sindirim sistemi üşütmeleri, bebeklerde diş çıkarma, kalitesiz suları ve bunlarla yapılan buz, alerjik reaksiyonlar, Düzgün olarak bakımı yapılmayan yüzme havuzları, bazı doğuştan gelen metabolik hastalıklar midenin sindirimde zorlandığı tıka bası yemek yendiği durumlardır. Peki ishal neden olur? Özellikle yaz aylarında açıkça açıkta duran bazı yiyecekler çabuk bozulup bakteri üretir. Açık bu felerdeki yiyecekleri konan sinekler ishale neden olabilir. Evde ise sebep ve sebze ve meyveleri bol su ile yıkayıp temizlemek gerekir. Ayrıca hissel bulaşıcı olabildiğinden mümkünse hissel olan kişiye girilen tuvalete ayrılmamalı, tuvaleti ayırmalı ve hep her girip çıktıktan sonra mutlaka çamaşır suyu ile hijyenik hale getirilmelidir. Hissel olan kişi kendi hijyenine özellikle dikkat etmelidir, ellerini sıklıkla yıkamalı, kullandığı iç çamaşırını gün içerisinde birkaç defa değiştirip yüksek ısıda deterjan ve çamaşır suyuyla yıkamalıdır. Hissel'in belirtileri nelerdir? İshal olmadan önce görülen en yargın belirti karın ağrısı ve aşırı gazdır. Bundan dolayı kusma ve mide bulantısı görülebilir. Sık sık tuvalete gitmekten dolayı oluşan sıvı kaybına bağlı halsizlik hissedilir. Baş dönmesi, tansiyon düşmesi ve çarpıntı tüm bunları eşlik edebilir. Eğer ishal virütük bir durumda bağlı ise ateş hissedilir. Huzursuzluk, yerinde duramama, uyuyamama, Şeklinde geçen yorucu bir süreçtir. Bazen fazla tuvalette gitmekten dolayı zorlanan bağırsaklardan dolayı bir miktar kan görülebilir. Küçük bir kılıcal damar çatlığı olabilir. Fakat bu çok kanlı bir dışkılama olursa acil olarak bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Evet arkadaşlar Gıygıy TV'yi izlemeye devam edin. Sağ alttaki kutucuktan bütün bilgisayar tedavi yöntemlerine ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz.